Derinlere dalıp çıkıyorum yukarı bir belirsizlik İçimde dileşiyordu kafama ne değişir Kaybedince ellerinde kalana her oyun gibi Başlamıştı içimdeki kumarım hafif Çıkıyorum dışına bu alışılan kuralın Ellerimde yara görüyorsun gözümde buralım bu uzatıyorum sanırım yoruldukça büyüdüm Büyüdükçe görüyorsun ki hep aynı Her şey hep aynı That I. Guraldım yeterince gündüzüm kadar aynı nedense gecemizde Geri dönmek için ne kadar neden arasında da sadece geleceğimiz bizim elimizde monoton Her günüm aynı aynı yolu yürüyorum ayaklarım kanlı bu kuruntular kafamdan alıyorken Bu aklı öfgeme demem artık yardım et tanrım bana Yok ki hakkım aydına ulaşmadan karanlıkta kaldım çünkü kapanı kısılmış Bir herif kafasını kurcalayan sorunlarla savaşmak zorundaydı Aynı, savaşımız aynı, sorumuz hep aynı, sorunumuz aynı Belki bütün hayatımız yeniden şekillenebilirdi Farklı bulutlar altında yaşasaydık Sakındım, kaygılarım beni odama tıktı Korkularımdan kaçmamalıydım Kapıların hiçbiri kapanamazdı Konuşun hakkında her biri nasılsa insanlar bile Konuşun hakkında her biri nasılsa insanlar bile Hep aynı Her şey hep aynı Yalanlar aynı. Her şey hep aynı, yalanlar aynı, hep gerçekler aynı Her şey hep aynı, yalanlar aynı, hep gerçekler aynı